Bugün 25 Eylül 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz Boğa burcundaki ay güne sabit ve güvenli enerjiler veriyor sabahın erken saatlerinde ay ile Akrep burcundaki Venüs arasında etkili olacak karşı taçı huzursuzluk edebilir güven ve konfor beklentilerimizde memnuniyetsizlikler hissedebiliriz maddi paylaşımlar ve kişisel arzularımızla ilişkilerde çatışmalar ve bazı endişelerde oluşabilir Sabahın ilerleyen saatlerinde ay, balık burcundaki Neptünle olumlu görünüm yapacak. Daha esnek ve kabulleniş içinde olabilir, gereksiz gerginliklerden uzaklaşabiliriz. Sezgilerimiz güçlenirken, empati ve yardımlaşma eğilimlerinde de olabiliriz. Ruhsal ve sanatsal alanlarda ilhamlar alabilir, iş ve özel ilişkilerimizde bunları değerlendirebiliriz. Bugün etkinleşen, terazi burcundaki Mars ile kova burcundaki Satürn arasındaki üçgen açı, irade ve disiplinimizi yükselterek hedeflerimize ulaşmak konusunda bize destek olabilir. Kişisel inisiyatif alanlarında kararlı ve disiplinli olmamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde, boğa burcundaki Ay, oğlak burcundaki Pyroton'la üçgen, kova burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak ve 16.09'da boşluğa girecek. Günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. İrade ve motivasyonumuz yükselirken hırslı ve tutkulu olabilir duygularımızı da abartabiliriz. İçinde bulunduğumuz durumlara daha objektif yaklaşıp fazla dramatik davranmamaya çalışalım. Değişim ve yeniliğe açık olmak, sezgilerimizden faydalanmamızı da sağlayabilir. Akşam saatlerinde ise önemli başlangıçlar yapmak veya kararlar almak yerine günlük işlerimizi tamamlayıp duygusal... De Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.